Bugün 9 Temmuz 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz Akrep Burcu'nda ilerleyen ay duygularımızı derinleştirirken gizli kavramlara ve finansal konulara ilgimizi de arttırabilir Öyle saatlerinden itibaren ay yengeç burcundaki güneşle üçgen görünümde olacak ve ardından boğa burcundaki Uranüsle karşıt açıya geçecek. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabileceğimiz öyle saatlerinde aile ve yakın çevre ilişkilerinden de destek alabiliriz. Bazı heyecan yaratan sürpriz durumlar da günü hareketlendirebilir. Günlük işlerde pratik, hızlı çözümler bulmamız mümkün. Bireysel özgürlük ve yaratıcı enerjilerimiz de ortaya çıkarabiliriz. Bugün yengeç burcundaki Merkür ve koç burcundaki Jüpiter arasında etkinleşecek dik açı iletişim trafiğini arttırırken düşünce ve ifadelerimizde aşırı özgüvenli ve abartılı tutumlarda yaratabilir. Sabırsız ve hızlı eylemlerden uzak durup dengeli olmaya çalışmalıyız. İletişim, eğitim, seyahat ve ticari alanlarda fırsatlarla karşılaşabiliriz. Akşam saatlerinden itibaren Akrep burcundaki ay ile kova burcundaki satürn dik açıda olacak gece saatlerinde ciddi ve karamsar enerjiler altında olabiliriz ev yuva ve ailevi alanlardaki sorumluluklar aile büyükleriyle ile ilgili konularda gündemde olabilir yalnız kalma ve dinlenme ihtiyacımız da artarken gece saatlerini içe yönelişler ve tefekkürle değerlendirebiliriz Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun